Değerli öğrencilerim merhabalar arkadaşlar. Şimdi üçgende açıortayın yani 7. bölümün tarama testini çözeceğiz birlikte arkadaşlar bu videomuzda birlikte. Hemen şöyle tarama testinin ilk sorusunu bir ayarlayalım. Odaklanmamızı da bir ayarlayalım. Evet. Şimdi de bismillah deyip başlıyorum dostlar. Birinci sorumuz... <gülüyor> Fışkırma teoremi gördüm yine kardeşim burada. Bakın ne demiştik? Açı ortayın üstündeki bir noktadan... Bu kola indirdiğim diklikle bu kola indirdiğim diklik eşit. Aynı zamanda kafayla dik arası 5 ise... Buradaki kafayla dik arası da 5 olacak demiştik. Toplam burası ne çıktı? 13. 5 var... 13 var. O halde AC'nin de 12 olduğunu biliyorum. Cevabı Bursa'dan işaretledim dostum. 5 12 13 üçgeninden çıktı. Hemen buna gelelim. Bakın yine ne yapacağız burada? ABD 5 8 alan ABD nedir diye soruyor. Şimdi şuraya bir 30'u gördüğüm için karşısına bir diklik çizeyim ben hemen. Ne demiştik? 30'u görünce karşısına dikliği indir. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 4. E şimdi bir de fışkırma töreni yapalım. Buraya çizdiğim dikliğin de 4 olduğunu biliyorum. Benden de bu üçgenin alanını istiyor. E, tabanı 5, yüksekliği 4, bölü 2'den 10 geldi sorumuzun cevabı. Üçüncü soruya geldik. I demiş iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezinden neler geçiyordu? Açı ortaylar. Demek ki bu açı ortay. E, bu da açı ortay, bu da açı ortay. Yani burası x, burası 37... Burası da 38 olacak dedim ve şimdi tüm üçgenin iç açıları toplamını 180'e eşitliyorum. Soru da bitiyor. 38 38 daha 76 yaptı burası. 37 37 daha 74 de burası yaptı. Bir de 2x var arkadaşlarım. Toplamları 140 150 yaptı. 2x'e 30 kalır. x de 15 çıkar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Dördüncü soruya geldik dedik ki köşe taşında paralellik ve açı ortay varsa ki I iç t çemberin merkezinden neler geçiyordu? Açı ortaylar. Demek ki bu bir açı ortay. Ve paralellikle açı ortay varsa Z kuralı görün. İkiz kenar bulun demiştik. İşte Z'yi gördüm. İkiz kenardan D, I, 3. Aynı şeyi bu taraftan yapacağım şimdi. I'dan geçtiği için bu kesinlikle açı ortaydır diyeceğim. Z kuralından Şurası da noktalı açıdır. Demek ki 4 ise burası da 4. Bakın DE ne çıktı? 7. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapalım hemen. I yine iç çemberin merkezi ise çok uzatmıyorum artık. Az önceki soruda da yaptığım için bu bir açıortaydır. 3 ise burası da 3. 4 ise burası da 4'tür dedi. Bize de neyi soruyor? X'in kaç olduğunu soruyor kardeşim. Hemen bulalım. Şimdi burası toplamda 7. Şu da bir açıortay ortay demiştik arkadaşlarım. Bu açıortaysa ortaysa 3'e 4 oranı var. 3K'ya 4K diyelim buraya da. Hatta 3K 4K burası 5K olacak. Yani 5K'mız 7. O halde K eşittir 7 bölü 5. Demek ki şurası 3 tane 7 bölü 5. Yani 21 bölü 5. Hemen benzerlik yapıyorum. 21 bölü 5'in tamamına oranı. 21 bölü 5'in... Tamamı dediğim 21 bölü 5 ile 3'ün toplamı o da ne yapar 3 kere 5 15 26 36 bölü 5 yapar 36 bölü 5'e oranı eşittir 7'nin x'e oranı 7 bölü x dedim hemen şu 5'leri sadeleştirdim 7'ye böldüm 7'ye böldüm 3 kaldı yani 3 bölü 36 eşittir 1 bölü x çıktı 3'e bölelim bir 3'e bölelim 12 olsun. 1'ler eşitse x ile 12 eşit olacak. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet 6. sorudayım dostum. Hemen iç açı ortay yapıyorum. Sol kolun sağ kola oranı yani x artı 2'nin x artı 4'e oranı eşittir. Sol ayak bölü sağ ayak yani 3 bölü 4'e oranına eşit. Buradan içleri çarpıyorum 3x artı 12. Dışları çarpıyorum 4x artı 8. 8'i buraya alırsak 4 kalır. 3x'i buraya alırsak da x kalır. x eşittir 4'müş. Cevap Denizli'den geldi. Geldik buna. Yine bir iç aç ortay yapacağız. 4'e 5 oranı var ayaklarında. Kollara da 4k'ya 5k yazıyorum hemen dostum. Şimdi bir de ne vermiş bize? Çevreyi 27 vermiş. Çevreyi bir toplayalım. 4K, 5K daha 9K var. Bir de artı bu kenar 9 var. Eşittir 27. Demek ki 9K eşittir 18. K eşittir 2. K2 ise 5K'yı soruyor bize. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet. Bunu attık. Aldık 8. soruyu önümüze. Şimdi 8 numarada bakalım neler yapacağız. Kaç soru var toplam 20 olması lazım? Evet 20. Şimdi oranları bir yerleştirelim. AB'ye 4K diyelim. Şurası A. AB'ye 4K. AC'ye de 3 k yazalım. Sonra DC'ye 4M. BD'ye de 3M'yi yazalım. B, de 28 vermiş. <gülüyor> Buna göre EF nedir diye soruyor. Şimdi önce üstteki aç ortayı konuşursak. Şurası 4A ise burası da 3A olacak. Çünkü kolların oranı ayakların oranına eşitti. Ve bana toplam 7A'yı 28 vermiş. Demek ki A, 4 geldi. Şimdi A, 4 ise burası 12'dir. Burası da 16'dır. Bunu da bilelim. Şimdi alttaki açı yapalım. Şurası 3B şurası da 4B olacak. Ve yine 7B eşittir 28'den B eşittir 4 gelecek. Demek ki burası da 12 oldu. 3B ya 12. E, tamamı 16 demiştik. Şuraya da 4 kaldı arkadaşım. EF4 çıktı. Evet. 9. sorudayız. ABC üçgeninde BD ve bilmem ne açıortaydır ortaydır demiş. BE'nin e D ye oranını vermiş bize Yani şurası K Şurası 2K Peki bakın şu aç ortay konuşuyorum e konuşuyor 2K'lık ayağına 8'lik kol düşmüş 4 katı K'lık ayağına ne düşecek 4 katı düşecek 4 Şimdi şu E noktası iç T çemberin merkeziydi hatırlayın İki aç ortayın kesiştiği yere iç T çemberin merkezi demiştik Ve üçüncü doğru da aç ortay olacaktı Şimdi bu aç ortayı konuşalım 2'ye 1 oranı var ayaklarda. 12'ye 6 olacak kollarda da. Bize de AC'yi soruyor toplamda 10. Evet, buna geldik arkadaşım. Yine bir sürü açıortay kuralı kullanacağız. Önce şu küçük AF'yi yapalım bak şurayı. 2'ye 4. Yani 2 katı. Kollarda x e 2x olacak bu bir. Şimdi şu açıortayı konuşalım şunu. 8'e 6'ymış kolları. Hatta 2'ye bölelim. 4'e 3'müş. Demek ki burası 4K, burası 3K olacak. Son olarak şu büyük açı ortayı konuşalım. Şunu 4'e 3 oranı var kollarında. Ayaklarında pardon 4'e 3. Kolları da 8 artı X'e 2X. Onu da yazalım. 8 artı X sol kolu, 2X sağ kolu. Hemen içler dışlar yapıyorum. Buradan 8x eşittir 24 artı 3x olur. 5x eşittir 24, x eşittir 24 bölü 5. Yani x eşittir 2 ile genişletirsem 48 bölü 10 yapar. O da 4.8 yaptı. Evet 11. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. 45-45 yani 90 olduğunu gördüm. Şimdi bu açı ortaysa 5'e 10 oranı varsa burada. Burada da K'ya 2K. Yani 1'e 2 oranı ayaklarda var. 1'e 2 oranı kollarda da olacak. Sonra ne diyor? AB yani k'yi soruyor bize. Hadi Pisagor yapalım. Şimdi ne diyeceğiz? 15'in karesi 225 eşittir. K'nın karesi ile 2K'nın karesinin toplamına o da 4K kare yaptı. Peki burası toplam 5 kare yaptı. Yani 225 eşittir. 5 kare. 5'e bölelim hemen. 4 45 eşittir. kare gelir. K eşittir. Kök 45. O da 3 kök 5 yapar. Yani 11. sorumun cevabı da Adana'dan geldi. Evet 12 numaradayız. Kayı kuralı göreceğimiz bir soru. Bakın şu BF hem kenar ortay hem yükseklik. O zaman aç ortay da olacak ve... Ve ne demiştik? Bu üçgen ikiz kenar olacak. Şimdi AD'ye 2K derseniz diyor, DC'ye 3K diyeceksiniz. Hemen şu büyük açı ortayı konuşalım. Şunu 2'ye 3 ayakları, o zaman 2M'ye 3M olacak kolları da. E şurası da 2M olduğu için buraya da M kaldı. Şimdi BC'yi bize 18 vermiş. Yani 3M'yi 18 vermiş. M 6. Zaten bakın M'yi soruyor bana. EC'yi 6 bulduk. Evet. 13. sorumuzdayız arkadaşım. Ne diyor? Kareymiş şu. Karede biz biliyoruz ki şu köşegeni çizdiğimizde köşegen açıortay olacaktı. Tamam. Şimdi açı ayakları 3'e 4. O zaman şurası 3K şurası da 4k kollarımın da oranı 3'e 4 oldu hatta bakın 3k 4k burası toplamda 5k yapacak ki 3 4 5 üçgen olsun 5k 7 o zaman k eşittir 7 bölü 5 nereyi soruyor a b'yi soruyor yani 3k'yı soruyor 3 çarpı 7 bölü 5'ten 21 bölü 5 yaptım bursayı işaretledim geldik buna eşit açılar varsa AA diyecektik AA şunlara da B, B diyelim. Bakın bu a ile bu B'nin toplamı iki iç açıdır. Üçüncünün dışına eşit. Şurası A artı B. E hocam burası da A artı B. Burası da A artı B. Demek ki ikizkenar. Yani AC ile DC birbirine eşitmiş o halde arkadaşım. Şimdi AC ile DE şöyle yapalım. Şuraya bir K diyelim. Burası K artı x demek ki burası da K artı x. Bak diyor ki AC'den yani K artı X'den DE'yi yani K'yı çıkarırsan 8 kalır diyor. E K'lar burada sadeleştiğinde X8 çıkmadı mı? Cevabımız X8'dir. Evet çevirdik arka sayfamızı. Bakalım burada da dış açıortay teoremi ile başlıyoruz hemen. Yapalım. Yakın kol bölü uzak kol demiştik. Yani 6 bölü 9 eşittir. Birinci ayağımıza X... İkinci ayağımız tamamıdır demiştik. X artı 4. Toparlayalım. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3. Şimdi içleri çarpalım. 2X artı 8 eşittir. Dışları çarpalım 3X'e. Buradan da X eşittir. 8 bulduk. Cevap Bursa'dan geldi. 16. sorumuzdayız. Bir içle bir dış aç ortayı yan yana verdiğinde ne yapacaktık dostlarım? Önce iç aç ortayın teoremini yapıyorum. 2'ye 3'müş. O zaman 2K'ya 3K'dır dedik. Şimdi dış aç teoremini yapıyorum. Yakın bölü uzak. Yani 2 bölü 3 eşittir. Birinci ayak x. ikinci ayak x artı 5. x bölü x artı 5 dedim. İçleri çarpalım. 2x artı 10 olur. Dışları çarpalım. Eşittir. 3x olur. x eşittir. 10 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Evet 17. sorumuz... Yine bir iç aç ortayla bir dış aç ortay yan yana verilmiş. Ve demiştik ki bunların arasındaki açı her zaman 90 derece olur. Bakın diklikten diklik indi. Dördün karesi yani h kare p çarpı k deyip bir öplit patlatıyorum. 16 eşittir. 2 çarpı 8'den demek ki burası 2. Sonra şunu yapalım. Bakın şu bir iç aç ortaymış. 2'ye 4'müş ayak kol ilişkisi. O zaman buradaki ayak kol ilişkisi de 1'e 2 oranı olacak. Burası 2x geldi. Şimdi şuradan da Pisagor çatacağım arkadaşlar. Şu dik üçgende ve x'i de buradan bulacağım dostum. Ya da istiyorsan dış açıortay teoremi de yapabilirsin. Yine x geliyor zaten hatta öyle yapalım isterseniz. Yakın bölü uzak. Yani 4 bölü 2x eşittir. Birinci ayak 8. ikinci ayak tamamı. Yani 10 artı x olacak diyelim. Şimdi 4'e bölelim, 4'e bölelim 2. İçleri çarpalım. 4x eşittir. 1 ile 10 x'in çarpımı da 10 artı x. 3x eşittir 10. x eşittir 10 bölü 3. Yani denizde. Evet 18 numaralı sorumuzdayız. 45 şunu biraz daha uzatırsam şöyle. Buranın da 45 olduğunu yani aslında şunun bir dış açı olduğunu fark ettim ben. Şimdi demiş ki AC 3k ise AD 1k bizden de BD'yi istiyor x dedik buna. Hadi dış açı ortayın teoremini yapalım. Yakın kol 1k uzak kol 3k yani 1 bölü 3 eşittir x bölü tamamı x bölü x artı 12. Ya bu kuralları unutmuşsanız arkadaşlarım ya köşe taşı çözümlerime bakın ya da konu anlatım videolarıma bakın hatırlarsınız kuralları Hemen burada 3x eşittir x artı 12, 2x eşittir 12, x eşittir 6'yı işaretledim. Evet ne dedik? Şuradaki iki dış aç ortayın kesim noktası bakın ABC üçgeninin iki dış aç ortayı çizilmiş kesim noktası. Fransa'nın ismi neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Ve burada mutlaka ama mutlaka bir iç aç ortay geçecek. İşte onu da çizdik. Bunları anlattık arkadaşlar. Şimdi diyor ki DF'ye 2K dersen FE 3K olacak. Hemen şunu da yapalım. Demek ki burası 8'miş. Bize de burayı soruyor. X diyelim buraya. Bakın ikilik şu aç ortayı konuşuyorum şimdi. İkilik ayağa 8'lik kol düşmüş. Yani 4 katı. Üçlük ayağa 4 katı düşecek 12. Evet son sorumuzdayız. Alan sorusu arkadaşlar. Hemen fışkırma hatırlayalım. Şu açıortayımızın ortayımızın bittiği yerden buraya gelen diklik 10 ise buraya çizilen diklikte 10 idi. Ve bu 10 4'e inen dikliktir. Yani üçgenin alanı 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 çıkmak zorundadır dedik. Evet dostlar tarama testini gömdük böylelikle. Bir sonraki videomuzda da konu testlerine geçeceğiz inşallah. <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz abone olun, ne olur. Abone olun ya da ne bileyim beğen tuşuna basın. İşte yorum yapın, bir şeyler yapın. Onları da söylüyorlar ya biz de söyleyelim dedik. Hadi öptüm hepinizi. Görüşürüz gobeller.